0,6'yı sayı doğrusu üzerinde gösterin. Burada 0'dan 1'e kadar devam eden bir sayı doğrusu var. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya bölünmüş. Evet, bu çizgileri kullanarak 0'dan 1'e kadar olan bu uzaklığı 10 eşit parçaya ayırmışlar. Bundan dolayı bu eşit aralıklardan her biri, mesela... Buradaki 1. ve 2. arasındaki uzaklık 1 bölü 10 ya da 1 tane onda birlikle temsil edilebilir. Evet, burası 10 eşit parçanın biri. Yani 1 bir tane onda birlik ya da uzaklığın onda biri. Bizden 0,6'yı göstermemizi istiyorlar. 0,6'daki 6 onda birler basamağında yer aldığına göre bu sayıyı 6 onda birlik, ya da 10'da 6 olarak okuyabiliriz. Bu sayı doğrusundaki parçalardan her biri, 10 eşit parçadan birini temsil ediyorsa ve bizim bu eşit parçalardan 6 tanesine ihtiyacımız varsa, 0'dan başlayıp 6 parça ilerlememiz gerekir. Yani yolun 10'da 6'sını gideceğiz. Bunu 10 parçanın 6'sı olarak da düşünebilirsiniz. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve karşınızda 0,6.